Rusya'nın Ukrayna işgali 24 Şubat sabahı başladı. Ruslar bu ülkeye karadan, denizden ve havadan saldırdı. Bu Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en kapsamlı saldırıydı. Ancak Batı istihbaratlarının iddiasına göre Rusya, Ukrayna'da beklemediği çapta büyük bir direnişle karşılaştı. Kiev ekseninde Ruslar kuzeydeki Obolan'a kadar ilerledi ama burada durduruldular. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkova, Rus zırhlı araçları girdi. Ama burada da tam bir kontrol sağlayamadılar. Doğal gaz hatlarını havaya uçurdular. Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbass'a bakalım. Ayrılıkçılar, Ukrayna'nın füzeyle Luhansk'taki Rovenki köyünde bulunan bir petrol tesisini vurduğunu iddia ediyor. Kırım'dan üç yana doğru bir işgal girişimi var. Melitopol'ü ele geçiren Ruslar, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'i de bombalıyor.